de var ama biz bir tamam mı? Evet, hayırlı olsun evet, Bugün 14 Mayıs seçim gününe ulaştık nihayet ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Koray e, Akgün ve ailesi de en temel yurttaşlık görevini yapmak üzere sandık başındalar. Öncelikle hayırlı olsun Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum. E, Tabi ki bugün malum 14 Mayıs Anneler Günü, Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum e, Başta sevgileşim olmak üzere Tabi anneme de buradan sevgiler iletiyorum e, Kayınvalideme de aynı şekilde Evet bugün oyumuzu kullandık Ayrıca kullandık e, İnşallah e, akşamüstü de istediğimiz sonucu elde ederiz Hep dediğim bir söylem var e, 14 Mayıs akşamı 3 tane milletvekili adayımızı Ankara'ya Meclise göndermek istiyoruz. Sabahına da inşallah 15 Mayıs sabahı da 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Köşkü'nde görmek istiyoruz. Ve bugün de bu gerçekleşecektir. Türkiye'miz için, vatanımız için hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Bütün vatandaşlarımıza da buradan sesleniyorum. Lütfen vatandaşlık görevlerinizi yapınız. Oylarınızı kullanınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Efendim siz neler söylersiniz hem de bir tarafıyla da anneler günü bugün. Teşekkür ederim sağ olun. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Teşekkürler. Galiba ilk oy. Evet ben ilk oyumu kullandım. Umarım vatanımız için en iyisi olur. Hayırlısı bakalım.